Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi DJI Air 2S Fly More Combo paketi ama biz Vatan bilgisayardan alırken orada açıklamada sadece Combo yazıyordu. Combo yani DJI Air 2S Combo paketi yazıyordu. Bu arada kart siparişi de verdim. Sandisk Extreme Pro özelliklerini yazarım zaten aşağıda bu hazırır mısınız geliyor hep gördüğümüz ça koyuyorum kutum içinde var bakalım kullanmakkla Bakalım, bu boş, yedek pervane, bunlar benimki üstüne taktık, 4 adet çünkü burada çıkacağını düşünmüyorum, bunları da yedek herhalde düşünelim, pervaneleri takarken karıştırmıyoruz. Şurada Type-C Type-C ve diğer Samsung'ların Kumandanın e, Joystick kısmı böyle iki taraftan Wow 4, 8, 16, 32 Şöyle kapatmak istiyorum ama bir tane göstereyim Şöyle güneş gözlüğü aynısı da biraz zor açılıyor ama herhalde yeni olduğu için evet, bir kutu daha çıkıyor şuradan da joyce Evet kumanda böyleyim biliyorsunuz şuradan çıkarıyoruz şuraya takıyoruz buradan da telefon takmak için telefon burada takıyoruz arkadaşlar kutuyu açıyoruz beklediğimiz gibi bir adet batarya kutu boş. çarj aletinin bir kısmı yani şöyle yapıyoruz arkadaşlar 3 pili buraya takıyoruz şuradan şu gördüğünüz şuraya yerleştiriyoruz buraya şöyle şu şekilde B, B açıyoruz pervanayı takmak çok önemli bakın ee, siyah değil mi burada turuncu yok A'nı açıyorum A yazıyor A'daki gördüğünüz gibi şurada turuncu var ortada bakın birisinde turuncu var birisinde yok turuncu motorun üstünde ve burada siyah turuncu yok. Siyahı siyah takıyoruz. Turuncuyu turuncuya takıyoruz. Bastırıp çevirip böyle biraz yukarı çekiyorsun hafif. Bakın gördünüz oturdu. Sağa çevirdim, bıraktım. Evet. Şu an çok güzel oturdu. Çantaya koyarken şunu takmayı unutmayın bence. Çünkü çantada sabitliyor. Görüşmek üzere. Teşekkürler videoyu izlediğiniz için.